Bu harika bir tablo. Acil etmeyin neden olduğunu anlatacağım. Beni görebiliyor musunuz? Sol alt köşedeyim. Evet. Arka ayaklar üzerinde duran minik bir domuz. İşte benim. Aziz Antini'nin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Bu arada Aziz Antini adından da anlaşılacağı gibi çok muhterem, aziz bir insandır gerçekten. Peki ya hemen önündeki soluk kahverengi kıyafeti olan ve elinde bizi tutan adamı görür müsünüz? <gülüyor> Yaban hayatı yaşarken yanında ben vardım Hala da çok iyi arkadaşız Küçük olduğum için söyleyecek bir şeylerim olmadığını zannetmeyin Ben birçoğunuzun göremediği küçük şeyleri görüyorum Hey bu videoyu dinleyen çocuk sana söylüyorum Sen de öylesin öyle değil mi? Örneğin sanatçının sırtımdaki tüyleri nasıl boyadığına dikkat edin Hadi ne duruyorsun baksana Tüylerimi tek tek küçücük ve çok ince bir fırçayla boyamış Ya da sırtımın üst kısmının vücuduma oranla daha koyu olduğuna dikkat ettiniz mi? Sanatçı işte bunu da bilerek yapmış Bu inanılmaz öyle değil mi? Buna gölgeleme denir. Dümdüz görünmememin sebebi de bu. Karnımın bombesini görüyorsunuz değil mi? Şimdi de diğer insanların yüzlerine bakın. Gözleri ve ağızları ne kadar da detaylı. Saçlarındaki ve sakallarındaki kıvırcıklara ne demeli? Sanatçının fırça kullanmayı çok iyi bildiğinden eminim. Peki arka plandaki parlak renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu belki altın renkli yıldızların doldurduğu bir gökyüzü. Belki de güzel bir evdeki duvar kağıdıdır. Kim bilir? <gülüyor>